Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte şu anda kadrajda göremediğiniz çok ilginç bir bilgisayarı kutusundan çıkartacağım. Biliyorsunuz son dönemde bilgisayar incelemeleri bizim kanalımızda çok arttı. de çok sorduğunuz bir marka vardı. Casper'ın Excalibur serisini çok soruyordunuz. Özellikle birkaç model soruluyordu ama bize ailenin en güçlüsü, en böyle performanslısı Konfigüre edilebilir bir seri bu Excalibur'un G900 serisi. Biraz sonra kutusundan çıkartacağım ama bomba özellikleri var. Bu serinin en güçlüsünü aldık dedim. Özelliklerine göre, donanımına göre fiyatlar değişiyor. Bu ürünün konfigüre edilebilir bir yapıda olduğunu söyleyeyim ve ekranın yenilenme hızı ise 240 Hz. Şimdi gelin bakalım Excalibur G900'ün kutusunda neler var hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar Casper Excalibur G900 şu anda kutusundan çıkıyor. Ben kutusunu çok beğendim bu arada. Gerçekten de kutuyla bile uğraşmışlar. Bunu bile saklayabileceğiniz bir koleksiyon ürünü olur. Öyle söyleyeyim çok böyle şekilli. Hani biliyorsunuz bilgisayar kutuları genelde böyle çok güzel tasarlanmaz ama Casper bu kutuyu çok güzel tasarlamış. Excalibur G9'un kutusu böyle bir de ön tarafını göstereyim. Burası böyle. 144 Hz, 240 Hz diyor. İki farklı seçenek var. Konfigür edebil olduğunu söylemiştim ben. Şimdi bunu tekrar şöyle çevirelim. Kutumuzu bu şekilde koyuyoruz ve gördüğünüz gibi etiketli ürünü ilk kez biz açıyoruz arkadaşlar. Açalım bakalım. Evet şu anda açtık kutumuzu. 15.6 inçlik Full HD IPS bir ekranı var bu bilgisayarımızın arkadaşlar. Ama kutuyu bu tarafa da açacağız o yüzden şöyle çevireyim tekrar. Evet. Şöyle. Evet. Hazır mıyız kutuyu? Açıyoruz şu anda. Şöyle. GeForce GTX ve RTX seçeneklerin olduğu da yazıyor kutun üst kısmında. Şimdi açtık kutuyu. Şöyle bilgisayarımız var burada. Görüyorsunuz. Şöyle bir poşetten çıkıyor. Çıkartalım bakalım poşetimizi. Poşet diye attım böyle kenara. Şu şeklin güzelliğine bakar mısınız yalnız şuralardaki? Turuncu rengin şu an görülüyor herhalde ekranda diye tahmin ediyorum. Turuncunun çok güzel tonları var. iki tane çizgi bölü. Dört tane daha doğrusu. İkisi burada, ikisi burada. Şöyle bir açalım bakalım. Excalibur yazısını açtık. Wow! Bu turuncu bakır rengi daha doğrusu. Tam turuncu değil bu. Tasarım buralarda da var. Görüyorsunuz. Şuradaki hoparlörün hemen bu tarafında. Şurada artı güç tuşunda da var. Artı taş de var. Artı yine şurada. Şöyle göstereyim. Ekranın üst kısmında da ve yanlarında da arkadaşlar. Altında yok. Yanlarında da bu bakır rengi devam ediyor. Turuncu bakır rengi devam ediyor. Gördüğünüz gibi ASWD tuşları bu şekilde tasarlanmış. yani Oyuncu bilgisayarı olduğu belli. Ama bunu böyle montaj gibi bizim gibi mesela iş yapanlar da kullanabilir onu söyleyeyim. Şurada görüyorsunuz bir e, numpad var. Yani numarik tuş takımımız var. O da güzel bir şekilde kullanılıyor. İnce yapılmış bu arada güzel olmuş bir Audio desteğini yazıyor burada. RTX GeForce Tour, Nvidia Intel Core i7 işlemcimiz olduğunu söylemiştik. Onun tam ben aslında şeyini de söyleyeyim, kodunu da söyleyeyim sizlere. 10. nesil Intel Core i7 10750H işlemci var üzerinde. Şimdi şöyle bir arkasını da çevirelim. Böyle bir arka taraf var. Parmak izim çıkmış biraz. Şöyle temizleyeyim de onlar görünmesin. Havalandırma kanalları, hoparlör kanalları vesaire, şöyle sert bir şekilde tasarlanmış bunları da burada görüyoruz. Ee, şöyle yanından çevireyim isterseniz bir yan taraftan da göstermiş olayım sizlere. Bir ethernet girişimiz var, standart ethernet bağlantısı bu arada küçük vesaire değil. USB bağlantımız var, Micro SD kart okuyucu yuvamız var. Burada görüyoruz. USB bu arada mavi renkli yani 3.0 olduğunu bize gösteriyor. Şuraya çevirelim. Burada güç girişimiz var. HDMI var. Yan, ön yan yüzden bahsediyorum. Burada diğer bağlantı portları vesaire de var. Kensington kilidi de yine bu tarafa konulmuş. Bu tarafa çevirelim diğer yan yüze. Kulaklık çıkışımız aynı zamanda mikrofondur bu muhtemelen. İki adet de yine USB var. Bunlar da mavi renkli arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? Buradakilerde USB 3.0 olduğu anlamına geliyor. Peki cihaz şöyle biraz kenarda dursun. Ben şöyle kenara kaldırayım. Kutuda başka neler var? Belki onları merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şu parçamızı da alalım. Çenarı kaldıralım. Garanti belgesi. Kullanım kılavuzu. Bunları okumuyoruz zaten malum. Ama okursak güzel olur. Bunu da söyleyeyim. Bakalım. Oo, oo. Şöyle bir bakalım. Ne var? Bildiğiniz bilgisayar kablosu gibi bir kablomuz var. O biliyorsunuz adaptöre bağlanacak. Heh, tabii güçlü bir bilgisayar olduğu için arkadaşlar ekran kartı vesaire olduğu için de Biraz daha güçlü bir adaptöre ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi kocaman bir adaptörümüz var. Şu şekilde. Büyük, iri bir adaptörle geliyor. Ama bu lazım. Neden? Çünkü böyle bir güç taşımak için de böyle bir şeye ihtiyacımız var. Burada bir şey var mı? Bakalım burada yok. Burada bir şey var mı? Yok. Burada yok. Ve boş böyle. Şurada. Burası da boş. Başka bir şey yok. Kutumuz bu şekilde. İsterseniz açmışken bir de kuralım bilgisayarımızı ya. Bir kuralım bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Allah parçayı düşürdük bu arada. Bu düşen parça şey bu arada korkmayın. Ee, bizim maket bıçağımız düştü. Açalım bakalım açılacak mı? Şöyle biraz daha ekranı göstermeye çalışayım sizler için arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, şu an görülüyor diye tahmin ediyorum. Şimdi o biraz beklesin, ben birazcık teknik özelliklerden konuşmak istiyorum. Söylediğim gibi aslında videonun başında bize özel bir, yani en pahalı modeli aldık biz öyle söyleyeyim. 64 GB DDR4 RAM var, 4 TB SATA SSD, 2 TB NVMe SSD, 2 TB yine NVMe SSD olmak üzere 8 TB diskimiz var. 10. nesil Intel Core i7-10750H işlemcimiz var. Windows 10 Pro ile geliyor. En GeForce RTX 2070 Super 8 GB GDDR6 256 bit ekran kartımız var. Microsoft Office Profesyonel 2019 var ve ömür boyu kullanıyorsunuz bu arada. 1 megapiksellik bir webcam'imiz var. 2 watt'lık bir stereo hoparlörümüz var. RGB ışıklandırmalı klavyemizin olduğunu söyleyelim. 3 tane USB 3.1 var, tip A'dır bunlar. Bir tane tip C var. Bir HDMI, bir mini display, bir tane SD kart okuyucunuz var mini Ethernet girişi, kulaklık girişi vesaire. Bunları söyledik zaten. Wi-Fi 6 desteği var arkadaşlar. Bu önemli. Neden? Çok daha hızlı bir internet bağlantısı sunuyor bize bu bilgisayar. 810.11.ax var. Biliyorsunuz Wi-Fi 6 bu az önce söylediğim. Bluetooth 5.0 var. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarı da açtık. Direkt açıldı bu arada. Kurulu gelmiş bize. Teşekkür ediyoruz Casper'a e buradan. Birçok test yapacağız bu ürünle ilgili. E, detaylı bir incelemede gelecek. O gün gelene kadar arkadaşlar bu bir kutu açılımı diyor. Bunu baştan söyleyeyim. Bazen eleştiriyorsunuz. Ya nasıl inceleme bu filan diyor. Arkadaşlar bu inceleme değil. Kutu açılımı kutu açılımı olduğu için hani oyun oynamıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Çünkü onun için vakite ihtiyacımız var. E, Doom oynayacağız. Diğer bütün oyunları oynayacağız. Ses kalitesini deneyeceğiz. Fan sesini ölçeceğiz. E, güç performanslarının her şeyini ölçülerek arkadaşlar Hiç merak etmeyin. Ama o gün gelene kadar sizden şöyle bir ricam var. Casper G900 ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa... Şunu yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor mu? Böyle bir özelliği var mı? Şöyle bir şey yapabilir mi? Gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz bu sorularınızı. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bunu sık sık tekrarlıyoruz. Abone olmak bizim için çok çok çok önemli. Ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılımında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.